Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı tht Geometri Soru Bankası kitabında Üçgenle benzerlik konusundaki ÖSYM tarzı testlerden tespinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. D ile BC birbirine paralel verilmiş. Burada bu kenarlar birbirine eşit verilmiş ve bizden AD kenarı isteniliyor. Ne yapacağız? Paralellik temel orantı. Yani X'in X artı 4'ü oranı 9'un 9 artı x oranı yapacağımıza Koldan kola geçiş var ya. Direkt hocam x bölü 4 9 bölü x diyebiliriz. Yukarıdan aşağı oranlamalar birbirine eşit diyebiliriz. x bölü 4 9 bölü x. x kare buradan 36 ve x de böylelikle kaç buluruz? 6 buluruz. Yani birinci soru c an çıktı geldik ki. 90'lara havada uçuşuyor. Ne yapıyoruz? Alfa ya dalıyoruz. Alfa 90 beta. Alfa 90 sıradaki beta. Yani şu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Şurada güzel bir şey var. 3 4 5. 90'ın karşısı 5 burada 90'ın karşısı bak 20. E, güzel bir kat var burada. Hani 90'ın karşısı 5 böyle 90'ın karşısı 20 diyeceğimize. Hocam 5'ken 20 olmuş. Kaç kat var? 4 kat var. Benzerlik oranı 4 kat. E benden beta'nın karşısı isteniyor. O zaman burada beta'nın karşısına bakalım. dörtgen beta'nın karşısı 4 katı 16 olur. 4'ün 4 katından dolayı. E buradan 5 artı x eşittir. 16 ise x'i de buradan kaç buluruz? 11 olarak buluruz. Yani ikinci soru denizli oldu. Geldik 3'e. 90'lara ama da uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. Burada 90'ın karşısı soruluyor. O zaman burada 90'ın karşısını yazalım. 5. Şimdi 12 var burada beta'nın karşısı. Beta'nın karşısı üçgen. beta'nın karşısı 12. Normalde 3 bölü 12. 90'ın karşısı 5 bölü. 90'ın karşısı x yapabilirsin ama kolay bir kat var. 3 12 olmuş beta'nın karşısı bak. 3 beta'nın karşısı 12. Kaç kat var? 4 kat var. E madem 4 kat var. E o zaman burada da 90 karşısı 5 ise 90'ın karşısı ne olacaktır? Yani 5'in 4 katı olacaktır. O da kaç yapıyor? 20 yapıyor. Cevap C oldu 3. soruda. Geldik 4'e. E ne var burada? Paralellikler var. Hem paralellik hem de açıortaylık olunca Z'ye dikkat edin diye hep söyledik zaten. Ne çıkıyor burada? X çıktı. 4. E hocam şunlar birbirine paralel. E şunlar işin içine girdiği için tekrarlığa bakacağız. 6 bölü 6 artı. 4 yani 10 eşittir 4 bölü x'den. Buradan 6 x eşittir 40'tan. de buradan 40 bölü 6 yani 20 bölü 3 mü çıkıyor? Evet cevabımız 20 bölü 3 yani c yani oldu 4. soruda. Geldik 5'e. 5. soruya baktığımız zaman sadece birer açılar var. Başka eşit bir açı göremiyoruz. Birer açı olduğu zaman kenar açı kenar var mı diye bakıyoruz. Nasıl? Hocam alfanın kolları küçükten 1'e doğru. Şu üçgende 4'e 6. Öbür üçgende kaça kaç? 6'ya 12. Hocam. Burada 4'e 6. Burada 6'ya 12 değil. Özür. 8'e 12. E, bakıyoruz şimdi. Şunları taraf tarafı oranladığımız zaman her ikisindeki oran aynıysa ki aynı o zaman bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir ve benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşit değil miydi? Evet. Yani 5 bölü x'e eşit olacak. İşler dışlar yaparsak eğer x'i buluruz. Yani x buradan ne geliyor? 10 geliyor. Evet. Sorunun doğru cevabı. 10 yaptı. 5. soruda. Geldik 6'ya. Neler verilmiş? ABC ile DAC benzer verilmiş. Bak ABC'deki A açısıyla. ABC mor. Buradaki A açısıyla öbüründeki D açısı. D açısının eşitliğini gösterdim. B açısıyla A açısı. ABC'deki B açısıyla öbüründeki A açısı. E 3. açılarda ne olacak? Birbirine eşit olacak. Şimdi BCD açısını 100 vermiş bize. BCD açısını. E hocam bunlar o zaman iki eş parçaya böldü. 50-50 oldu. B, A, D açısı isteniliyor bizden. Tamam. Yani şuraya alfa buraya beta dersem alfa artı beta eşittir nedir diye soruluyor. E hocam bu nokta alfa burası da beta çizgi beta değil mi? Şuradaki üçgende alfa beta ve 50'nin toplamı eşittir 180 değil mi? Evet. Alfa artı beta buradan ne gelir o zaman? 130 derece gelir. Yani altın soru C han çıktı. Geldik 7'ye. Paralelikler var. Kenan Bey K dersek Ali Kara uzunluğu 4K oldu. Şurası K iken burası 4K. Hocam 4'e 1 oran var. Hemen burada da 4'e 1 oran vardır. E hocam şunlar birbirinin e, işin içine girmiş. Temel orantı. Sivrilen Yer burası oluyor. Hop tekrarlı. Hocam 4A'nın 5A'ya oranı 8 bölü X e eşittir. A'lar gitti. 2 kat olduysa 2 kat olacak. X buradan direkt ne çıkacaktır? 10 çıkacaktır. 7. soru akça oldu. Geldik 8'e. Ne yapıyorduk gençler temel orantı dışarı doğru yapabiliriz aslında ama ne yapıyorduk genelde içeriden paralel çizerek yapıyorduk bu işi. Hocam 6 ise 6 6 burası da 9 oldu evet. Ve bu arada burası K iken burası 2K verilmiş. K 2K e burada dikdörtgen oluştu gerçi. K 2K genelde paralel kenar oluşuyordu. Şuradaki temel orantıdan dolayı ben şuradaki A'yı bulabilirim. Yani K bölü 3K eşittir A bölü 9'dan A'yı kaç buluruz? 3 buluruz. Madem A3 bizden ne isteniyor? X. X neye eşit oldu? 6 burası 3 burası. 6 artı 3'ten 9'a eşit oldu. Yani 8. soru C han oldu. Geldik 9'a. Hocam temal orantı var şöyle şurada. Ya da hocam burada bir temal orantı var diyebilirsiniz. Ama sayılar bak. Şunların 3 de birbirine paralel değil mi? Evet sayılar beni nereye yönlendirdi? Bak 4 ve 12 kelebeğe yönlendirdi. Kelebekteki oran 4 bölü 12 yani 1 bölü 3. Hocam 1 bölü 3 oran var. Yani burası A iken, burası 3A, burası B iken, burası 3B mi? Evet. Şimdi çözüm size kalmış. İster şu paralelliğe bak, o zaman şu temel orantıyı yapacaksın. İstersen X ve 4 temel orantısına bak, yani o zaman şu paralel temel orantısını yapacaksın. A biz neye baktık? X ve 12'ye baktık. şimdi burada B'nin tamamının oranı, 4B oranı. B bölü 4B eşittir X bölü 12 değil midir? Evet. E buradan gitti gitti 3 katı 3 katı. Şurası 1 kaldı ya. X'i de böylelikle kaç bulduk? 3 olarak bulduk. Yani cevap Balıkesir oldu arkadaşlar. 9. soruda geldik ona. Şimdi 80 verilmiş 60 verilmiş. ABC üçgeni benzerdir. CDE demiş. ABC'deki A açısıyla C açısı eşit olacak. A açısı 80 iken CDE'deki C açısı da 80 olacak. Sonra burası 80 60 daha 140. Buraya ne kaldı o zaman 40 kaldı. Sonra B açısıyla D açısı eşit olacak. B açısıyla D açısı yani burası 60 oldu. Sonra öbür açılar C ile E eşit olacak. C ile E. Hocam C açısıyla E açısı eşit olacak. Yani şuraları çizgi olacak. Yani burası da 40 oldu. D B açısı 40 derece demiş. D E B açısı 40 derece doğru mu? Doğru. A C D açısı. A C D açısı. 80 demiş. 80 40 daha kaç? 120. Buraya kaç kaldı? 60 kaldı. Bu yanlış oldu. AC ile DE birbirine paralel demiş. Hocam şu DE bu da AC. Hocam bak burada kaçlar yönünde şaça olduğundan paralel oldu. Doğru mu? Doğru. O zaman cevap ne yaptı? 1 ve 3 yaptı. 10. soru Cihan oldu. Geldik 11. soruya. Birim kareli zemin üzerinde şekildeki gibi çizilen AB ve CD doğru parçaları E noktasında kesmektedir. BE kaçtır diye soruluyor. BE şuraya yönleş. Arkadaşlar şuraya bakacak olursak Şöyle bunlar aynı yatay çizgi üzerinde Yani şurada ne var Hocam burada bir kelebek var Kelebekteki oran belli mi belli Kaça kaç şuradaki birim kareler Üzerine çizildiği için şu uzunluğun Kaç olduğunu söylüyoruz i̇ki, Bu uzunlukta 1 2 3 4 5 6 7 8 Hocam yukarıdan aşağı 2 bölü 8 2 8 kelebekteki oran Yani 1 bölü 4 e, Benden şu isteniyor ya be uzunluğu isteniyor ya o zaman şu kırmızı çizgiye yoğunlaşacağım yani hocam burası K iken 1 bölü 4 oran var ya burası 4K'dır. Ben şu kırmızı çizgiyi bulabilir miyim? Evet. Mesela şuradan şöyle bir dik üçgen pisagor bağlısından bulabilirim. Burası 8. Burası kaç? 6. 6, 8, 10. Yani şurası 10 olacak. 5K eşittir. 10 ise K'yi buradan kaç buluruz o zaman? K'yi buradan 2 buluruz. K 2 ise şu uzunluk isteniliyor bizden. 4K isteniliyor. 4K'da K yerine 2 yazarsam kaç yapar? 8 yapar. Güzel bir soru arkadaşlar. ÖSYM böyle birim kareleri içerisinde böyle bu tür soruları da seviyor. Haberiniz olsun. Hoş sorulardan biriydi. Ve sırada çıkmaya aday sorulardan biriydi. Evet örnek 11'i de ne bulduk? Edremit bulduk. Böylelikle ÖSYM tarzı testlerden test bitirdik. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.